selam arkadaşlar ben şengül şengül'ü sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Kasım'a kadar eks partner tarot açılımı yapacağım bakayım eksleriniz küsleriniz geriye dönüyor mu tekrar sizinle evlenecekler mi maceraya atılacaklar mı öylesine söylüyorum bunu canlar ya da dönmüyorlarsa barış yoksa hakkınızda ne düşünüyorlar neyin kavasını yaşıyorlar şöyle bir bakacağız 15 Kasım'a kadar önce ikizler arkadaşlarımızdan başlayalım derken bakalım ikizler arkadaşlarımızın karşı partnerleri hmm, uzun vadeli planlar yaparlarmış ne planıymış bu bakacağız Ay, iki tane geldi tamam İkizlere ikizler kartı gelirdi diyeceğim ama karşı tarafa geldi bu canlar size gelmedi. Evet sevgili ikizler arkadaşlarım Güzel insanlar bakın sizin karşı partneriniz Eski eş eski sevgili Kartımızın sonu Mutlu aşktan söz eder Uzun vadeli planlar yapıyorlar Sizin bu partnerler Ne planıymış bu Sizinle tekrar güçlü adım atma planı Geçmişi örtüyü çekelim Geçmişte ne yaşadık yaşadık ama olumlu ama olumsuz ben seni tekrar kaybetmek istemiyorum ister istemez ikilemde kaldım kaybetmek istemiyorum belki de sizinle mutluydu o insan bilemeyiz bunu sizler biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım karşı taraf bu duygu düşünceleri sahip sevgili ikizler arkadaşlarım siz ise zaten ben yeterince hatayı yaptım diyorsunuz şimdi yanlış anlamayın bazı ikizler arkadaşlarım bunu söylüyorlar bazı ikizler arkadaşlarım ise doğru yargı yapmaya çalışıyorlar Sevgili arkadaşlar ama ağırlık tabi ki ben zaten hatayı yaptım diyor. Ben gereken hataları yaptım. Şu an geçmiş hataları tekrarlamak istemiyorum diyor gerçeği. Sevgili ikizler arkadaşlarım da buraya gelindiğinde ise ikilemde karşı tarafa. Evet veya adım atmak veya sıcak bakmak gibi yapsam mı yapmasam mı ikilemi? burası sadece size ait sevgili ikizler arkadaşlarım şu görmüş olduğunuz dörtlü karşı partnere ait tamam tekrar sizinle uzun vadeli bakın hem plan yapıyor hem güçlü adım atmak istiyor geçmişe örtü çekelim bu kart sizin kartınız sevgili ikizler arkadaşlarım geçmişe örtüyü çekelim diyor ama sizden tık olmadığı için Bakın sizin karşı partner aman Allah'ım her şey bitmiş olamaz. Bitti mi acaba derken kartımız bir de şunu söyler. Hayır henüz her şey bitmedi der. Bunu tabi ben söylemiyorum. Karşı partner diyecek her şey bitmedi. Ben ne yapar yapar İkizleri kendime çekerim. Çünkü korkusu var kaybetme korkusu var. Bakalım mı? Hadi bakalım. Ne demişler? Kaçan kovalanır değil mi? Sevgili ikizler arkadaşlarım her an sürprizler olabilir değil mi? İkizler arkadaşlarımız kaçarken kaçarken karşı tarafa evet diyebilirler. Aman Allah'ım üzüntü duyuyor bakın. Sizin bu karşı partner sizin bu tavrınız karşısında bakın üzüntü duyuyor. Ama gördünüz mü? sevgili ikizler arkadaşlarım yavaş yavaş böyle bir verimlilik bir değişim geliyor Siz de geriye bakış yapıyorsunuz bakın geriye bakış yapıyorsunuz geriye bakış yapmak yeterli değil bakacağız kartımız karşı taraf etkiniz altında tekrar sizinle barışmak istiyor bakın sevgili ikizler arkadaşlarım karşı taraf her kim ise bizim ikizler su koy vermeye başladı <gülüyor> İzimi ikizler su koy vermeye başladı. İmparator içinin ardından bakın dengesi kaymaya başladı. İkizler o, o ikizler bir yerde bakın ikilemde kalıyorsunuz. Yine ikilem yine ikilem. Neden? Acaba tekrar ben bu partnerle barışsam mı? Maceraya atılsam mı? Git gel durumları. Git gel durumlarımı. Krizlerde karşı partner. Siz ise bakın yeniden doğuş derdindesiniz sevgili ikizler arkadaşlarım. Güzel insanlar yeniden doğuş istiyorsunuz. Yanlış anlaşılmasın. Bazı ikizler arkadaşlarımda engeller de olabilir. Bakın burada Azize geldi. Bazı şeyleri karanlıkta da bırakmak isteyebilir. Bir şeyler karanlıkta artık geçmişte kalsın. Ben yeniden doğmak istiyorum yeniden doğuş yapmak istiyorum diyebilir böyle bir süreç önünüzde 15 Kasım'a kadar sizleri bekliyor sevgili ikizler arkadaşlarım daha fazla açmayacağım açayım mı açmıyorum artık bu kadar yeter birazcık sizin bu karşı partner hafiften böyle bir krizde kalsın değil mi hadi bakalım ne diyormuş meditasyon yap diyor ikizler sen diyor kararsızsın ikilemde kaldın Lütfen meditasyon yap. Belki doğruyu bulursun diyor. Hadi bakalım. Kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyana aydınlatacakmış. Sevgili arkadaşlar, her iki tarafa veriyorum bu mesajı. Sadece ikizler arkadaşlarımıza değil. Durum bu. açsak da gidiyor da gidiyor. Gidiyor da gidiyor. Değil mi canlar? Hadi bakalım. Şimdi sevgili ikizler arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını tamamladık sıradaki kim varmış? Yengeç burcu varmış. Benim narin yengeçlerim, evcil yengeçlerim. Bakayım onlar ne istiyorlar? Barış istiyorlar mı? Ya da karşı partnerler ne düşünüyor? Neyin kavasını yaşıyorlar? Bakacağız bakalım. Sevgili yengeç arkadaşlarımız için ex partner tarot açılımına dönelim. Evet, hadi bakalım. 15 Kasım'a kadar canlar biraz ses kısıklığım var. Zorlanıyorum konuşurken. Hmm, bayağı bir keyifsiz sevgili yengeç arkadaşım attı yani attığı için attığı için size bırakmak durumundayım canlar hmm, tamam evet sevgili yengeç arkadaşım güzel insan evcil insan anaç insan karşı partner siz siz karşı partnerin cazibesi altındasınız bazı yengeç arkadaşlarım ise Öfke duyuyor şimdi. Hep de cazibe diyemeyiz bu duruma. Çünkü diğer kartlarım gerekeni zaten gösteriyorlar. Daha çok %80 karşı partnerine kızgın olan yengeçler var. Şimdi doğruya doğru ağırlıkta olan bu. Benim aldığım enerji bu. Sevgili yengeçliklerim benim. Karşı partner ise keyifsiz. Bıkkın bir şeylerden keyif almıyor bıkkın aslında devrilmiş pek bir şeyler de yok belki de sıkıntıları var bu insanın canlar siz ise bakın hem kızgınsınız hem de bir yerde de %27 göz önünde bulundurursak cazibesi altındasınız karşı partnerin aynen öyle cazibesi altındasınız mutlu aşk istiyorsunuz tekrar barışma istiyorsunuz istiyorsunuz aynen Bakın partner sizin el kol bağlı duruyor şu an için duruyor bu videoyu yayınladığım an itibariyle bu geçerlidir canlar el kol bağlı keyifsiz hayattan keyif almıyor mutlu değil bir şeyleri var aslında bu insanın ya da ne bileyim içinden çıkamadığı bazı sorunları da olabilir değil mi bir süre sonra toparlıyor ama kendini böyle kalmıyor. Siz bunu düşünürken sevgili yengeç arkadaşım karşı taraf ne yapıyor? Bir anda kalkıyor ağacın altından ateşlerden canlanıyor. Size haber gönderiyor. Karşı tarafın göndermiş olduğu haber sizde bir miktar böyle bir denge kaybına yol açıyor canlar. Çünkü denge size geldi. Karşı taraf canlanmış durumda. Burada da kaçış var bakın. Ama kaçan kim? Buna bakalım mı canlar? Hem burada bir haber durumu var. Denge kaybı, kaçış. Bakalım bakalım kaçan kimmiş? Sıkıntılardan kaçmak. Hadi bakalım kimmiş bu? Size haberi gönderip yoksa karşı partner mi kaçıyor? Hmm. Evet, karşı partner. Karşı partner evet belli ki size karşı partner olumsuz bir haber göndermiş canlar. Çünkü burada bakın dikkatlilik çıktı. Ben bu kartı az önce de söyledim. Hangi burçta söyledim şu an hatırlamıyorum. Dikkatlilik. Aşk açılımlarında tıpkı Azize gibi bu kartı hiç sevmem. Dikkatlilikten söz ettiği için ne dikkatiymiş bu? Aile meselesine dikkat edelim. Tamam oldu. Ona yapacak bir şey yok. Bu durumda da siz yine tekrar şeytanın tutsağındasınız. Kriz durumları var sevgili Yengeç arkadaşım ister istemez karşı tarafın tavırları veya sözleri size gelen haberler sizleri ister istemez krize itiyor. Bir türlü köklü kuruluş meydana gelmiyor. Bakalım mı nereye kadar gidiyor bu durum? Hmm, karşı tarafta böyle bir size karşılanayım hani üzecek demeyeyim de bir şok durumu olabilir canlar. Siz de kurtuluş yaşamak isteyeceksiniz. Bakın sevgili yengeç arkadaşım karşı tarafın bir sorunu var bir şey var karşı tarafta çözülememiş bir şey var burada dikkatlilikten söz ediyor aile meselesine dikkat edelim diyor canlar küçük çaplı bu insan size bir şok yapabilir bakın şok yapma durumları var şok derken yanlış anlamayın açar telefonu küçük çaplı kırıcı bir sözle söyleyebilir burada iki taraftan biri kaderi değiştirmek istiyor açıyoruz hmm. şimdi bakın ben her zaman söylerim bir taraf hayır hayır hayır diyor diğer taraf ay ben seni istiyorum istiyorum istiyorum derken bir anda çark tersine dönüyor ne oluyor? Evet bir tarafa geçiyor. Bir taraftaki evet de diğer tarafa geçiyor. Şimdi buyurun. Şimdi hiç açmanın gereği kalmadı canlar. Hiç açmanın gereği kalmadı. Aman Allah'ım. Bakın karşı partner yanlış anlamayın sevgili yengeçliklerim. Burada elbette birileri çıktı. Ben diyemem ki bütün yengeçlerin ex partnerleri engelli. Yanlış anlaşılmasın. Bunu tabii ki söylemiyorum. Engeli elbet vardır. Nedir engeli? Maddi engeli olabilir, anne baba engeli olabilir ya da partner engeli var. Bu üçünden biri bu insanda engel değil mi? Başka dördüncü yok. İstemiyorum diyor. Bakın sevgili yengeçim yanlış anlamayın canlar. Sizleri seviyorum. Sizler anaç insanlarsınız, güzel kalpli insanlarsınız. Karşı partner yeni oluşum istemiyorum diyor. Yani birliktelik istemiyorum diyor siz ise sevgili narin yengeçim benim yapma ne olur beni onayla diyorsun bunu demekle de kalmayıp planlar yapıyorsun bebeğim planlar yapıyorsun daha açayım mı bence bilmiyorum bir partner bir dinlensin ve değil mi kendine gelsin hadi bakalım daha fazla kurcalama da şöyle bir Kendine gelsin her an her şey olabilir her an her şey olabilir bunlar böyle kalmıyor sevgili narin yengeç arkadaşlarım bir dinlensin bak bakın ya burada zaten hayattan keyif almıyor bir bıkınlık durumu var belki de hafiften bir rahatsızlığı var biliyor muyuz dinlensin bir kendine gelsin ne diyormuş araştır diyor öyle bir anda gitme üstüne yavaş yavaş araştır diyor sevgili yengeç arkadaşıma insanlar bazen bunalabilir sıkılabilir ruh halimiz her zaman aynı olmuyor sevgili arkadaşlar bakın ben şu an konuşurken zorlanıyorum sesimden rahatsızım sesim kısıldı farklı seçenekleri deneyecekmişsin sevgili yengeç kardeşim bu partneri tekrar geriye istiyorsanız farklı seçenekleri dene bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır yeni yeni taktikler bul diyor öyle bekleyip de beni onayla deme diyor ne diyeyim bilmiyorum artık sevgili arkadaşlar ama siz mutlu aşk planlarını yapmaya devam edin bir yandan da da kızıyorsunuz da karşı tarafa olabilir o kadar olur karşı tarafta da size kızıyor bakın size de kızgınlığı da var haberi gönderiyor ama kızgınlığı da var çünkü bu kartımız öfkene hakim ol der bir yerde de bunu da söyler evet sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım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 Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum canlar, şöyle bir dinlenin, bir an önce barışmanız dileğiyle diyorum, sizleri seviyorum, kocaman da öpüyorum, hadi bakayım, bye!